Bu arada videoda başlamadan önce bir duyuru yapmak istiyorum gençler. Artık e, günden güne video atmaya başlayacağım. Cidden daha iyi olacağını düşünüyorum. Beni de desteklerseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Herkese selamlar dostlarım. Ben Emircan. Bugün sizlerle birlikte jailbreak'te arkadaşlar. Piggy'i öldüreceğiz. Evet arkadaşlar bugün... Jailbreak'te pig'i öldüreceğiz. Bunu nasıl yapacağımızı göstereceğim. Ama gençler sizler de hemen bir de 5 saniyenizi ayırıp like atmayı unutmayın. İyi tane arkadaşlar like atarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Gençler işte pig'i öldüreceğiz. Bu Pig nedir ee, Bilmeyen arkadaşlar size işte söyleyeyim bunun bir oyunu var ve bunun oyunu Jailbreak'e event olarak geldi. Ben de bunu sizlere çekmek istedim. Yani oyun gençler normalinde eğlenceli bir oyun. Şimdi sizlere silah alacağım. Yani silah alacağım. Pardon. Oyunun sesini şöyle bir yapalım. Çok yükseltmeyeceğim. Ee, hemen silahlarımızı alalım ve ondan sonra da gençler daha fazla açıklama yapacağız. Evet arkadaşlar, Pig nedir? Ee, şimdi size onu söyleyeyim. İşte Pig'i bir domuz. Yani domuz. Bu domuz abi saat 9.30'da eee Şeyin altında çıkıyor. jailin altında çıkıyor. Zaten şimdi göstereceğim yani. Hapishanenin altında bir domuz çıkıyor ve bu domuzu öldürdüğünüzde ne oluyor ben bilmiyorum ama saat sadece 9.30'da çıktığını biliyorum. İşte abi saat 9.30'da çıkacak ve biz de bunu öldüreceğiz. Bakalım öldürdükten sonra ne olacak hiçbir fikrim yok. Ee, silahlarımızı göstereyim abi. Bir adet... Şöyle roket aldım. Bir adet uzimizi aldım arkadaşlar. Bir adet AK aldım. Bir adet de pompik aldım. Şimdi gençler saat 9.30'a kadar birazcık takılacağız. Aslında takılmayacağız. Ben videoyu keseceğim. Ama gençler açıklayacağım bazı şeyler var. Yakında arkadaşlar yine Tron nasıl bedavaya alınır. Onun videosunu çekeceğim arkadaşlar. Merak etmeyin. Onu çok istiyorsunuz. Bazı arkadaşlar yazmış bir daha çeker misin? Bir daha çeker misin diye. Sizler için arkadaşlar onu bir daha çekeceğim. Umarım... Beğenirsiniz videoyu Ve arkadaşlar bu arada ben bu videoyu 19 Mayıs'ta çekiyorum ee, Herkesin 10 Mayıs 19 Mayıs'ı şimdiden kutlu olsun Bir de dilim dönmedi yanlış söyledim pardon ee, Dediğim gibi geçer 19 Mayıs'ınız kutlu olsun İnşallah arkadaşlar bakalım yani nasıl bir şey olacak Nasıl öldüreceğiz yani ne olacak falan çok merak ediyorum Dediğim gibi arkadaşlar şu an tam ekranda olan arkadaşlarımız Eee Mouse'unuzun orta imlecini aşağı kaydıraraktan like atabilirsiniz. Yani hiç tam ekrandan falan gerek gerekiyor. 2-3 saniyenizi ayırırsanız çok mutlu olurum. Geçer, like atıp abone olmanız beni çok mutlu eder. Şimdi arkadaşlar ben e, saat 9:30'a kadar birazcık geçeceğim etrafta. Zaten 9:30 olması da çok az kaldı. Neyse geçer, ben videoyu kesiyorum. Evet geçer, saat şu an tam 8. E, 9:30'da çıkacak arkadaşlar. Bu arada. Yine söyleyeyim arkadaşlar e, Voidbox'a gelmeyi unutmayın birden void box diyecektim abi ne oluyor bana Sıcak yemin ediyorum kafamı buldu ya <gülüyor> Aman tanrım yine bir oda baskını aman tanrım Hep bir oda baskını yiyorum Gençler Voidbox'a katılmıyordu unutmayın Voidbox'a hepinizi bekliyorum e, Oradan çok ucuza Robux alabilirsiniz 20 TL'ye 1K Robux alabilirsiniz e, 100 Robux 2 TL'ye denk geliyor yani efsane bir şey İnneninizde 1 5 lira bile varsa e, 200-300 robuxunuzu hemen alabilirsiniz Sizlerde Söyleyeyim Şimdi arkadaşlar saat 9 e, Birazdan Piggy çıkacak Hatta şimdi çıkacak abi Bunu Alacağız abi tamam mı? Bu Piggy denen Şeyi alacağız domuzu alacağız Küfür etmeyelim ondan sonra <gülüyor> Allah'ı kurttum lan Dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur Gelme Buum Gelmeden. Gelme lan Aha gitti gençler piki gitti Hayır Gelme Tamam Şimdi gençler bakalım ne olacak ya Bu arada bu neden yenilemiyor Abi Mermiyi yenilemiyor Adey vuruyorum, bir şey olmuyor. Abi buna bir şey olmuyor. Neden? Mermi resli. Hadi, hadi, olamam bunların içinden de geçiyorum da, bir şey camsız yine. bu tarafa gidip duruyor. Alacağım ben seni ya. Abi ölmüyor ki. Bu canı çok fazla olan bir şey galiba ya. Bilmiyorum ama pigi ölmüyor gençler. Hadi abi öleceksin ya. Aha yok oldu. Ya galiba öldürdüm ya da yok oldu gençler. Bilmiyorum. İşte abi peki böyle bir şeydi cidden çok değişik bir şey ee, bu eventi de yapmışlar yani belki biz öldüremedik ya da öldü bir şey vermedi bilmiyorum ama yani geçen o kadar roket attım yani cidden bence ölmesi gerekiyordu olsun. Ee, öldürdük sayalım biz gençler. Neyse o zaman bu videonun burada sonuna Ne gelelim arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkürler. İyi oyunlar. Kanalıma abone olup binlere açmayı unutmayın gençler. Dediğim gibi aşağı kaydıraraktan hemen bir like atarsanız çok mutlu olurum ve bu arada bu jet avalanmış. havalanmış. Bunu da soymuştuk hatırlıyorsanız bir ara. Neyse gençler kendinize bakın. Hoşça kalın. Bay bay. <gülüyor>